Merhaba sevgili web tekno takipçileri. Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda 30 gün buzlukta bekleyen iPhone 12 Pro çalışıyor mu çalışmıyor mu buna bakacağız. geldi çattı arkadaşlar. Tam 30 gün şimdi yalan söylemeyin çünkü videonun bir kurgu süresi var. Bir gün önce çekiyoruz. 29 gün aslında. Evet. Zaten bir günde kendisini pirinçle bekleteceğim için o yüzden çalışmazsa ama evet. çalışma ihtimaline ben hala yüksek oran veriyorum. Göreceğiz bakalım. Bir gün öncesinden çekiyoruz. pirince yatıracağız çünkü eğer çalışmazsa şimdi. Alet burada hocam. Açayım mı? Aç abicim kapağını. Dı, dı, dı Sular akmaya başladı. Nerede lan iPhone? Hocam dur hocam. öyle olmaz. Önce bir şarja takalım mı? Takalım. Olmayın yok mu? Yok hocam. Çarpılmak istiyoruz. Hiç şarjdan çıkarmadan kalıptan Çıkarsak, ne yapacaksın kalıptan çıkartınca? çalış bunun içinde eritelim her tarafı su yapacağız. Ya senin canın sağ olsun. Heh. O kalıp bize lazım olur. Bu ne? Taş. Dur hocam ben onu nasıl çözeceğimiz O zaman şunu açalım. Hayır hayır. Pişten çıkartalım bunu çalış. Ne şimdi. alakası var Lütfi? O zaman bekle bir kabın içine bir şey koyalım. Islanacağız deli gibi burada. Ya ne sanıyor? Ne yapıyorsun saç kurutma makinesini? Saç kurutma makinesi zannediyorum. Hocam bak gel şunun içine koyalım. Hocam evet. Bunun içinde daha güzel erice. Şey ya berber çırağı. Aynen. Aynen. Ön çekeyim mi? Ama bir şey diyeceğim, bunu böyle çözemeyiz. Şunu bir durdur sen. Bir ihtimal geldi aklıma, aletin çalışası varsa da çalışmayabilir. Bu kadar suyla muhatap etmememiz lazım. Aynen, 30 gün buzun içinde bekledi, bu kadar <gülüyor> suyla muhatap etmeyelim. Çok mantıklı. Ne yapalım? Bu zaten... <gülüyor> <gülüyor> o baltalıktan çıktı artık. 30 baltasıyla baltası ile şuradan. Hocam onu kaydırırsan, yani Allah korusun. <gülüyor> şimdi sana bu buzdan at yapayım mı? Yap. Hocam şuna da vur biraz. Buna böyle garip kaldı. Biraz buhar Şu bir harbiden şey şey hiçbir şey olmuyor aslında. Biraz sıcak su dökmeye ne dersin? Hmm, sıcak suya hayır deme. Gözünü takmadın gözüne iPhone'lu buz kaçtı. Abi. Aç. Çok <gülüyor> mantıklı. Kameraya doğru yapayım. Bunu nasıl çıkartacağız bunun içinden? <gülüyor> Kapat gözleri. Allah! Sen napıyon ya? Üzeri mi kestin ya? Sağlamlık testi yapa yapa 2 ay kere şapkilliyle geldi. Bak hocam kurutmayı. Ne yapıyorsun abi sen ya? Hocam alttan kurutma. Hava burada dönüyor sürekli bu taraflar da eriyor. Hava mühendisliği. Bu çalışırsa büyük olay olur yalnız Çok ha. Çok büyük olay olur o yüzden bir an önce açmak. Aha. Aha! Ucu çıktı. Bebeğin önce. <gülüyor> Kafası çıktı. Aha! Geldi mi? Bir tarafı daha çıktı. Ayakları gözüktü. Şuradan giriyorum. Oo. Taşlar çıktı. Allah! Kablo dışarıda kaldı. Ya bununla niye uğraşıyoruz? Değil mi? Başka kablo yok sanki. dünyada. Aynen üzerinde. ya. Tut! Ha! Yemin ediyorum Titanik setine döndü bir daha da. Şuraya bak buzullar buzullar var burada. Aha! Geldi iki gözümün şeyi. Az kaldı. Çek! Çek! Çok az kaldı. Şuraya bir tane daha. Allah Allah! Aa, bir tane Çek. daha şuraya, ha? Çek! Hadi bakalım. Dur lan bu buna. Dur, dur dur dur, onları eritelim hocam. Dur durmayalım. Hocam o oraya, arkaya yapışmış. Bunu mecbur eriteceğiz. ni <gülüyor> yavrume. Her hocam. Bizde baba mesleği buz kırıcılık. Bence şöyle yapalım. Bir güneşe koyalım. Bir 15-20 dakika yarım saat dursun. Ha bunu da işte koyacağız. Ama o şu an sen alete çok buz çok uyguluyorsun. Bence biz bunu şarja takalım hocam. Önce şunu bir çözdürmemiz lazım e, ya. Tabi... Bir... Tamam ya. Al. iPhone şarjı onu öyle yap da iyice bozulsun. Çalışacağı zaman bozulsun. Bozduğum içinde, daha böyle ıslak ıslak olmaz. Çalışan aleti bozacaksın ya. Dur hocam kurutalım. Şu an takarsak çalışacak. Benim de içme oluyor, Şunu da kurut Şöyle hadi bir göster. Biz görmeyelim. Tamam. Açıldı mı lan? Tak hocam. Açılmadı. Açıldı. Logo geldi. Geldi mi? Aa, dinozor. <gülüyor> <gülüyor> 30 gün buzun içinde bekleyen iPhone 12 Pro abi, şu an ekran geldi, şarj olacak. Bekleyinceği demiyorum. Basmıyorum hiçbir şeye, dursun. ben bir 15-20 dakika şarj olduk. Şuradan sağa çıktı. 30 gün, 29 günün sonunda şuradan sağa çıktı iPhone. Helal olsun Kurutmadık bile. Pirince bile yatırmadık. Pirinçleri artık yiyeceğiz. Yeriz. Baldo, pilavlık pirinç. Ya bu çok iyi oldu ya. Arkadaşlar, bir 10-15 dakika bekledik. Alet bu arada %15 şarj oldu. Şaka gibi abi. Yani ben Şöyle... hiç beklemiyordum. %15. Evet. Yeterince şokumuzu aktaramadık sanki ya. Bence, biz sesi deneyelim hocam. Aç bizim PlayStation videosunu. Biraz su kalmış. Şimdi. Biraz su kalmış, şimdi onu aktar o. Canı sağ olsun ya. Arkadaşlar bu hoparlör muhabbetini aslında sağlamlık testlerimizden de alışığız. Bir süre sonra kendisi düzelecek. Düzelmezse Instagram'dan paylaşırız. Şu an alet bayağı bir da bir kamerayı deneyse. Kameraya bakalım. Geçirir. Çek bakayım Özge'yi. Bu Özge mi Lütfi? Bence Özge. Evet Özge Arka. Önden Kendimizi çek çekelim. Oha. Daha güzel çekiyor lan. Hiçbir sıkıntı yok abi. Alet şu an baya cayır cayır. 30 günde değil 29 gün. Buzun içinde kaldı. Ve çalıştı. Baya ben çok. Ya bunun belirli sertifikaları var. Hani işte 25 metre bilmem kaç saat falan filan. Aslında 25 metre biraz çok oldu da. Ya hepsinden geçmiş oldu abi. Eksi kaç derecede kaldı bu alet? Evet. O zaman bu iPhone'u ne yapıyoruz? iPhone 12 mini ile. yapıştıralım. O videoyu de en yakın zamanda sizlerle paylaşmış olacağız arkadaşlar. Bu telefon buradan sağlık. Sağlam çıktığına göre parçalanmayın zaten hak etmiyor. Gerek yok. Şundan 30 gün sağlam çıkmış bir telefonu değil iPhone 3 mini olsa çerçeveletmek çerçevel gerekir abi. Evet. Mantıklı plan. Şuradan videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim arkadaşlar. Bir de kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ekranda durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka web tekno videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.